Gerçekten şey alınmaz. Bir de pazara in. Gülacada sen şimdi in, Allah'ın bir göreceksin. Hiçbir şey alınmaz. Ne, ne yapalım? Siz ne aldınız abi? Sadece ayakkabıyı aldım. Sadece ayakkabı 750, 750 lira gitti. Bir emekliye alacak. Bir de emekliye şey vermiyor. Nedir ikramesi 100, 100 TL. İki, i̇ki sene oldu, hala 100 TL. Artması yok. Yarın o bir gün seçim olacak, Yapma. oyu isteyecekler. Değil mi? Ne olacak? O hesapı ortaya alsınlar. Emekli maaşı gitti mi abi? Gitti ya, kalmadı. kalmadı. Murat abi al. Hakikaten kalmadı. Murat abi al. Kalmadı, emekli maaş kalmadı. Abi. 2500 lira alıyorum, gitti. Bir, bir daha ayakkabısı tamamen almadan silindi, gidiyor. Ben boşaldım Şimdi geri, geri dönüş yapacak. Bakalım evdeki kalan çocuklar ne yapacaklar.